Yeni Kanalımıza hoş geldiniz. Günün özeti, yılın son gün özeti başlıyor. Dolar 18,71 euro 20,03 altın 1097,50. Borsa 5509 ve Bitcoin 16.587 ile günü yükselişte kapattılar. Aydın'da bir restoranda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı. Irak'ta kıllara durgunup veren görüntü yaşanlı yüzlerce erkek genç kızının, kızın peşinden koşup taciz etti. Bunlar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk paylaşımı geldi yeni yılı ve birlikte karşılayacaklar. Silah ateşinin siyahlı saldırı sonucu öldürmesi sonrası devlet bahçeli, meyve ve ülke ocakları neden suskun değerli izleyenler? Afra Saraçoğlu 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirdiğini duyuyoruz. 2022'de spor gündemini danga vuran olaylar belli oldu. Ronaldo Bey kimseye bırakmadı. Kaltı Saray, İtalya'dan müjdele haber geldi. İkincilik ekibi Pisa, Moruta'nın bonservisini almak istiyor değerli izleyenler. Bu haberimizle gün özeti sona geldik. Yeni yılda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.